Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Uzman diyetisyen Çağatay Köşküroğlu. Mavi Kadın YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. <gülüyor> Kamera arkasında tatlı mı tatlı minik var. Minik sor bakalım gelsin. Ben bu hafta ketojenik yaptım. Evet. Fayda saldı mı? Sağladı ama bence çok bozuldu aralarda. o zaman ketocenik yapmamışsın. <gülüyor> ama denedim yine de. Seni kırmadım. O, o da bir başarı. <gülüyor> Sor bakalım bugünkü sorunu. Ben kaç öğün yemek yerineyim ya? Bana bir onu söylesene. Minik, şimdi sen kaç öğün yemek yiyorsun? Sen fosul fosul uyuyorsun. Öğlen 12'de kalkıyorsun, akşam 10'da yatıyorsun. Şimdi ben sana 3 an öğün, 2 ar öğün falan dersen bu sana uymaz. Yani dolayısıyla buradaki öğün saati kişiden kişiye göre değişmeli. Yani ben kendimden örnek vereyim. Ben sabah 4.30'da kalkıyorum. Akşam saat 10'da yatıyorum. Dolayısıyla 4 ana 1 arayın besleniyorum. Ama seni de az buçuk tanıyorum. Yani sen ise 2 oyun falan anca sığdırırsın. Yani Aralarda... kişiden kişiye göre değişir. Aralara bir şey sıkıştıracak mıyız? Arayın mı? Evet. Şimdi benim bazı danışanlarım var Münik. Diyor ki hocam ben arayın yapamıyorum. Niye yapamıyorsun arkadaş? İşte yedikçe daha fazla yemek istiyorum. Çünkü arayın ne? Böyle atıştırmalık yani. Daha kolay bulabileceğin şeyler. İşte meyveler, cevizler, bademler, sınıklar, yoğurtlar gibi tamam mı? Hocam ben ağzımı bir attım mı hem acıktığımı hissediyorum hem de kendimi tutamıyorum diyor. İşte bu ara diyor diyorsan ki ya Çağatay ben ara yapınca akşam inmeyine böyle daha dinç geliyorum diyorsan ara yap ama kendimi tutamıyorum diyorsan kesinlikle ara yapma. Bazı besinlerde daha çok doyduğumu hissediyorum. Bazılarında işte yedikçe yesim geliyor. Bunun bir açıklaması var mı? Tabii %100 var. Şimdi bu senin kan şeker seviyenin üstünde olan etkiyle alakalı bir durum. Örnek veriyorum. Çok basit örnek üzerinden gidelim. Şimdi mesela sen beyaz ekmek yiyorsun, tamam mı? Dikkat et, beyaz ekmek yediğin zaman işte tam talı tam, tam buğday ekmek yediğine çat diye daha çabuk doyuyorsun. Niye? Kan şeker seviyen birden zıpladı. Ama unutma minik, kan şeker seviyeni çabuk yükselten bir şey, kan şeker seviyeni de ani düşürebilir. Yani beyaz ekmek yedin, hızlı doydun. Ama beyaz ekmek yediğin için hızlı acıktın. Dolayısıyla burada en önemli faktör aldığın besin grubunun gelisemek indeksi. Yani şeker seviyeni yavaş yükseltsin, şeker seviyeni yavaş düşürsün ki sen uzun süre bir enerji, uzun süre bir toklik hissiyatı sağlayabilirsin. Biz senin verdiğin programı iş arkadaşları hep beraber yapıyoruz. Doğru mu yapıyoruz? Yani minik inanılmaz yanlış yapıyorsunuz. Çünkü diyoruz ya sen 12'de kalkıyorsun, akşam 10'da. Hadi diyelim o adam da aynı saatte bile kalksa, tamam mı? Gün içerisinde yaktığı enerji miktarı ne? Herhangi bir rahatsızlığı var mı? Örnek verelim, adam kolesterol hastası, adam şeker hastası, adam tansiyon hastası, adam gut hastası. Dolayısıyla beslenme listesinin kişiye özel olması lazım. Ben bunu çok yaşadım biliyor musun? Bir genç bir arkadaşımız vardı 20 yaşında, diyet yapıyordu üniversitede. Arkadaşına vermişti diyet listesini, çocuğun her tarafı kabarmış. Yani dolayısıyla e, e, bence bu riski almamak gerekiyor. O zaman ben diyetimi arkadaşlarımdan ayırmaya gidiyorum. Hoşçakal. Evet, Hoşça evet. arkadaşların fayda sağlayabilmek için onları işin de uzmanına yönlendir. Görüşürüz. Tamam Milik seni uğurlayalım o zaman. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum sizlere.